Merhabalar 19 Aralık haftasına hoşgeldiniz. 19-25 Aralık haftasındaki astrolojik gündemleri değerlendireceğiz. Bu video içerisinde ve akabinde yükselen burcunuza uygun yorumları paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunabilir. Yorum yapıp beğenip paylaşabilirsiniz. Yine e, videoya veya kanala destek olmak isteyenler aşağıdaki teşekkür veya katıl butonundan destek olabilirler. Yine açıklamalar kısmında Telegram grubu linkimiz var. Bu grup linkinden telegram grubumuza dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra hemen haftanın gündemine geçelim. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle önemli etkileşimler söz konusu oldu. Özellikle 14 Aralık tarihinde Güneş Neptün karesi biraz daha bizi karıştırdı. Biraz daha sarstı. Algılarımız dağılmaya başladı. Bu süreçte tabii ki Aralık ayının başlangıcından beridir aslında. Hem Aralık ayı yorumlarında bahsetmiş olduğum hem haftalık yorumlarda ve diğer çekmiş olduğum videolarda bahsetmiş olduğum gibi Neptünyen yani etkinin yoğunluğu içerisindeydik. Yani e, belirsizlikler, kafa karışıklığı, e, yalanlar, ihanetler, e, entrikalar veya puslu e, etkileşimler, yine rüyalar, uykular, bu alanlarla alakalı konuların oldukça Aktif bir şekilde hayatımıza e, dahil olduğu bir süreçti. Ama geçtiğimiz hafta itibariyle bu yoğun enerjinin artık etkisinden sıyrıldık. Şimdi ise bu hafta e, özellikle 18 Aralık'ta başlayan, yani geçtiğimiz hafta bahsetmiş olduğum Merkür-Uranüs üçgeni ile beraber e, çok daha keyifli, çok daha sürpriz dolu bir e, haftaya giriş yapıyoruz. Evet, burada özellikle hafta başlangıcında Merkür Uranüs etkileşimini hissetmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu konuya dair e, bir video paylaştım. E, eğer ilgileniyorsanız buna tekrar dönüp bakabilirsiniz. Yani hafta başlangıcında aslında hafta sonunda almış olduğumuz haberler, karşımıza çıkan durumlar, teklifler, gündemler, konuşmalarla alakalı, e, onun sarhoşluğunu yaşadığımız, e, onun şok edici etkisini hali hazırda üzerimizde hissettiğimiz bir hafta başlangıcı olacak. E, 19 aralık haftasında Ayakrep burcunda e, ilerlemeye başlayacak. Haftanın ilk gününde biraz daha derinleşme ihtiyacımız artacak arkadaşlar. Zaman zaman tabii ki kendimizi çok fazla şüpheci, çok fazla karışık hissedebiliriz. Bir konuya derinlemesine inmeye çalışmak bizi bazen yorabilir, zorlayabilir. Bir konunun arkasındaki gerçekliği görmeye çalışmak adına fazlasıyla efor sarf edebiliriz. Bu da bizi yorabilir. Özellikle haftanın ilk günlerinde. E bu konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise Jüpiter'in Koç Burcu transiti başlıyor. E, Jüpiter biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Balık burcundaydı e, Mayıs ayında Koç Burcuna bir giriş yaptı. Tekrar retro hareketlerle beraber Balık Burcunda birkaç derece kadar gerildikten sonra şimdi Balık Burcundaki seyrini bu hafta itibariyle tamamladı arkadaşlar. Burada artık e, Jüpiter'in bir yıllık döngüsünün sonuna geldiğimizi söyleyebilirim. Bu döngü, bu yaşanan etkileşimler 12 sene sonra tekrar e, hayatımıza dahil olmaya başlayacak. Ve e, Jüpiter e, hediyelerini geçtiğimiz hafta son kez dağıtmış olabilir sizlere. Şimdi ise artık Jüpiter'in koç burcu sürecini deneyimleyeceğiz. 2023 yorumlarında bahsettim. Hem de Jüpiter'in koç burcu geçişine dair bir takım e, aktarımlar paylaştım. bir video var kanalda. Yine dinleyebilirsiniz. Jüpiter koç burcu geçişiyle beraber... Özetle artık bu haftadan itibaren önümüzdeki süreçte 2023'ün önemli bir kısmı boyunca kendi şansımızın peşinden kendimiz gideceğiz arkadaşlar. Yani eyleme geçtiğimiz kadar aksiyon aldığımız kadar şanslı olacağımız ve bu konuda hızlı davranmamızın da önemli olacağı bir Dönem bizi bekliyor. Genel hatlarıyla bakacak olursak tabii ki detayları videoda bulabilirsiniz. Bu hafta tabii ki bu etkiyi hemen hissedemiyor olabiliriz. Ee, bazı burçlar ve bazı dereceler hissedecektir. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise artık Güneş'in Yay burcu transiti son buluyor. Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Güneş'in Oğlak burcu geçişiyle beraber bu geçtiğimiz ay boyunca yeni maceralar. Bazen kafa karışıklığı yaşamış olduğumuz, heves etmiş olduğumuz konularla alakalı gündemler son buluyor. Şimdi ise işleri ciddi bir şekilde ele alma zamanı artık burada somutlaşması gereken konu neyse geçtiğimiz süreçte hayatımıza dahil olan ancak bir çeşit belirsizlikle sürecin devam ettiği konular her neyse bunları somutlaştırma bunları gerçekçi bir şekilde değerlendirme şansımız olacak önümüzdeki bir ay boyunca haritamızda oğlak burcunun bulunmuş olduğu alanlarda. Evet 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcu'na geçer geçmez ki 20 Aralık tarihinde de biliyorsunuz Jüpiter Koç Burcu'na geçmişti. İşte ilk görünüm 22 Aralık tarihinde Güneş Jüpiter karesiyle ile kendisini gösteriyor. Önemli bir etkileşim 0 derece Oğlak 0 derece Koç Burcu'nda bulunuyor. Özellikle 28 ila 3 derece arasında gezegen dizilimleri olanlar doğrudan bu kare görünümün etkisi altında olacaklar. Şimdi Güneş-Jüpiter karesi nedir? Burada tabii ki e, sıfırdan bir şeyin başladığını görüyoruz. Yani Jüpiter Koç Burcu enerjisinin hemen çalışmaya başladığını, ama bu konuda belki zaman zaman aşırı kibirli, aşırı uzak, soğuk. Veya aşırı iyimser bir tavır takınabileceğimizi gösteriyor. Yani bu yeni başlangıç her neyse bu konuya fazlasıyla uzak kalabilir. Bu konunun işte bizim çok fazla kalemimiz olmadığını düşünebilir. Ve kibirli bir yaklaşımı sergileyebiliriz. Veyahut bu konuya dair aşırı bir iyimserlik, aşırı bir benlik duygusu aslında. Güneş ve Jüpiter arasındaki bu etkileşim. Ben kimim sorusunu biraz abartarak olumlu veya olumsuz anlamda abartarak dış dünyaya tezahür ettirir ve ben ne istiyorum ben kimim sorusunun cevabını bulmak adına burada abartılı bir şeyin içinde olmamaya gayret göstermek lazım ruh halimiz ve kendi kimliğimizi yansıtma şeklimiz açısından bilhassa bu durum oldukça önemli olacaktır yine tabi ki Kendimizi anlatmaya çalışırken, kendimizi ifade etmeye çalışırken gerçekten bunu doğru bir şekilde, samimi bir şekilde, realist bir şekilde aktardığımızdan da emin olmamız gerekiyor ve kendi isteklerimiz konusunda da net olabilmemiz gerekiyor. Yani tutamayacağımız sözler vermemeliyiz, büyük büyük vaatlerde bulunmamalıyız, kendimiz hakkında biri bin yapmamalıyız. Bunlar önemli olacaktır. Bu hafta itibariyle ki zaten enerjiler de değişmeye başlıyor ve demek ki yeni ve taze bir takım konular var hayatımızda. Akabinde 22 Aralık tarihinde aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında bir üçgen açı oluşacak. Yani 18 Aralık tarihinde başlayan o etkileşim her neyse bunun daha iyicil, daha tatlı bir hale geldiği görünüm yine benzer dereceler tetikleniyor. Yani 18 Aralık'ta Merkür-Uranüs üçgenini hissettiyseniz şayet şimdi 22 Aralık'ta bu etkiyi de hissedeceksiniz. Venüs ve Uranüs arasındaki bu üçgen açı. Özellikle bu derecelerde yani haritanızın orta derecelerindeki gezegenleri tetikleyecektir. Burada özellikle çok sürpriz, aniden başlayan ilişkiler, hoşluklar söz konusu olabilir. Kadınlarla alakalı güzel gelişmeler ortaya çıkabilir. Yine kaynaklarınızı ve mali durumunuzu iyileştirmek adına çok parlak fikirler Aklınıza gelebilir. Bir takım tasarımlar, projeler, belki sanatsal faaliyetler ama daha ziyadesiyle mali durumumuzu iyileştirecek sürpriz gelişmeler, aşk hayatımızı güzelleştirecek sürpriz ilişkiler bu etkileşimle beraber hayatımıza dahil olabilir. Bizleri destekleyecek ve olaylara farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak marjinallikte ilişkilerde bu hafta itibariyle gündemde. Yani 22 Aralık günü gerçekten oldukça yoğun enerjilerle geliyor tabii ki her birimiz farklı alanlardan etki alacağız. O yüzden dereceleri paylaşıyorum arkadaşlar. Lütfen kendi haritanızda o derecelerin alanlarını ve açılarını teyit etmeye çalışın. Şimdi 22 Aralık gündemi bu kadar yoğunken 23 Aralık'ta da bir yeni ayımız var. Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek arkadaşlar. Bu oğlak yeni ayına dair de bir video paylaştım. E, önden aslında bütün gökyüzü görünümlerini paylaştım. Şöyle bir geriye dönüp bakarsanız e, hepsinin detaylı bir şekilde incelendiğini göreceksiniz. Bu sıralar hayatınızda bir değişim olduğunu hissediyorsanız bakıp ilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oğlak yeni ayına baktığım zaman aslında birçok insanın bu yeni ay ile beraber hayatındaki e, süreçleri yani önümüzdeki süreçleri geleceğini inşa etmek adına yeni bir takım adımlar atma ihtiyacı içerisinde olacağını görüyoruz. Ve burada oğlak yeni ayının yapısı gereği bilhassa bu atılacak ufak adımın büyük tesirleri olacak gibi de gözükmekte. Yani uzun vadede bu yeni ay ile beraber başlatılan durum her neyse e, oldukça büyük bir etki yaratacak. Hatta kelebek etkisi olarak e, nitelendirmiştim bu yeni ay enerjisini. E, dolayısıyla e, aslında atılan bir adım, söylenen bir söz, yapılan veya yapılmayan herhangi bir hamlenin e, sonuçları da katlanarak, çoğalarak artacaktır. O yüzden neyi başlattığımıza, neyin adımını attığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani olumlu olayların da çoğalması ya da yanlış bir hamlenin de büyüyerek bir kar topuna dönüşme ihtimali söz konusu olabilir tabii ki. Bir derecede meydana geldiği için bilhassa ve burada Jüpiter'le de bir kare görünüm içerisinde olduğu için olaylar biraz haddinden büyük noktalara ulaşıyor ve o konu her neyse artık görmezden gelinemiyor gibi bir durumda söz konusu arkadaşlar. Yani bu yeni aile beraber hayatınıza dahil olan konuyu çok fazla önemsemeyebilirsiniz. Ancak sizin önemsemenizin gerekli olduğunu hatırlatacak etkileşimler var. O yüzden biraz daha şuurlu bir şekilde hareket etmek bence yerinde olacaktır. Evet haftanın ortası oldukça yoğun, 22-23 Aralık günlerinin oldukça yoğun olduğunu söyleyebilirim. Hafta sonuna geldiğimizde ise 25 Aralık tarihinde haftanın son gününde Merkür ve Neptün arasında güzel bir görünüm var. Nihayet Neptün'ün artık işimize yaradığı bir açı söz konusu. Aslında yine benzer derecelerde yani Merkür 22 derece olarak burcunda, Neptün yine 22 derece balık burcunda bulunmakta. Burada özellikle biraz daha spiritüel enerjinin hakim olacağını söyleyebilirim. Yani işte aklınızdan bir şey geçer, o kişi sizi arar, tesadüf karşılaşmalar yaşarsanız, rüyalarınız çok farklı olabilir. Sanatla veya yaratıcılıkla ilgileniyorsanız, tasarımla ilgileniyorsanız bu konuda gerçekten çok güzel bir eser icra edebilirsiniz. İlham kapılarının açılacağı. Sezgilerinizin açılacağı, e, yaratıcılarınızın aktif olacağı bir süreç olacaktır. Tabi burada... E... Merhamet ve şefkatin ön planda olduğu bir takım konuşmalar, görüşmeler, kucaklayıcı etkileşimler de Merkür-Neptün etkileşimiyle beraber hayatımıza dahil olabilir. Yani hafta sonunda biraz daha ruhsal alana yönelim sağlayacağımız ve Aralık ayının başından beri kafamızı karıştıran konuların aslında bir şekilde neden olduğunu anlamaya başlayacağımız görüşmeler, sohbetler, fikirler, kararlar, ilhamlar... Bu dönemde aktif olacak. Çünkü yine aynı dereceler tetiklendiği için arkadaşlar Aralık ayının başlangıcıyla da bir bağlantısı olduğunu ifade edebilirim. Evet haftanın gündemi bu şekilde. Aslında oldukça yoğun bir hafta. Ee, oldukça... Farklı bir e, alana geçiş yapıyoruz. Yani biraz daha o toparlanmaya başladığı ve neyin neden olduğunu anlamaya başladığımız ve bununla alakalı da somutlaştırma adımlarını atmak zorunda kalacağımız bir hafta gibi gözükmekte arkadaşlar. E, Merkür Retrosu'nun öncesinde de zaten e, toparlamak için oldukça uygun bir hafta gibi gözükmekte. Evet haftanın gündemi bu şekildeydi. Şimdi bakalım yükselen burçlara göre sizleri neler bekliyor? Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Bu hafta özellikle... Oğlak Burcu etkileşimi ile beraber kendinizle alakalı, geleceğinizde ilerlemeniz gereken yön, şanslarınız, fırsatlarınız, şanslı hissetmiş olduğunuz alanlar, kendi yeteneklerinizi keşfetmek ve bu yetenekleri çalıştırabilmek adına artık bir takım kararlar vermek zorunda kalacaksınız. Gerek kariyerinizle alakalı, gerek ilerlemek istediğiniz alanla alakalı, şanslı olduğunuz ve yetenekli olmuş olduğunuz alanları, ...tespit etmek için harika bir hafta olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşime baktığım zaman... ...mali durumunuzu iyileştirebilecek yeni iş koşulları sürpriz teklifler veya kazançlarınızın artması toplumsal alandaki itibarınızın bu kamusal alandaki duruşunuzun çok daha pozitif bir noktaya gelmesi söz konusu olabilir. Bir takım otorite figürlerinden destekler görebilirsiniz. Çok istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz. Sizi mutlu edecek, size iyi hissettirecek takdirler, onaylar ve bu topluluk içerisinde hissetmiş olduğunuz o kabul edilmişlik hissi ...size çok iyi gelecek gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun sizler için. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta özellikle 12. ve 9. ev temalarının oldukça vurgulanacağını söyleyebilirim. Yurt dışı ile alakalı meseleler, manevi konular, ruhsal konular, inançlarınız, geçmişle alakalı travmalarınız... ...veya yeni girmek istediğiniz yolla alakalı atılması gereken adımlar noktasında... Aslında artık bir şeyleri değiştirmenizin önemli olduğunu fark edeceksiniz. Belki birçoğunuz şehir değiştirmek istiyor, ülke değiştirmek istiyor, çevre değiştirmek istiyor veya bakış açısı değiştirmek istiyor. İşte bunları artık değiştirmenin mecburi olduğu ve bu sıkıntının, bu manevi daralma hissiyatının sizi bu noktaya getirdiği bir hafta olacak gibi gözükmekte. Venüs, Uranüs üçgeni açısından baktığımız zamansa özellikle farklı bir yaklaşım sergilediğiniz zaman, Yeni ve güzel yolların size açıldığını Fark edebileceksiniz Belki yeni bir insanla tanışacaksınız Belki bir seyahate çıkacaksınız Belki yeni bir eğitime başlayacak Ve bu eğitimde yeni bakış açıları edinmeye başlayacaksınız Ama her ne olursa olsun Burada vizyonunuzun genişleyeceği Yeni tanışmış olduğunuz insanların Size oldukça iyi geleceği bir hafta Söz konusu gibi Sevgili boğa burçları Güzel bir hafta olsun sevgiler hoşçakalın Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta özellikle derinleşmek ortaklık kurmak veya e, ilerlemeniz gereken rotada kiminle beraber hareket edeceğinizi tespit etmek adına oldukça önemli bir hafta olacak. Burada belki bir takım mali konular veya manevi paylaşımların sizin yeniden e, bir takım planlarınızı gözden geçirmeniz açısından önemli olacağını vurgulayan detaylar var. E, burada tabii ki dostluklar, arkadaşlıklar, e, gelecekte sizinle beraber ilerlemesi gereken kişiler kimin sizin ne kadar desteklediği veya kösteklediği gibi konularla alakalı, bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yine kendi sırlarınız, saklamış olduğunuz konularla ilgili olarak da aslında bir takım yüzleşmeler yaşayacağınız bir hafta olacaktır. Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşime baktığımız zaman yine bu noktada 8. ev ve 12. evde bir bağlantı var. Çok ruhsal bir enerji hakim. Burada özellikle yeni bir aşk başlayabilir, çok tutkulu bir aşk başlayabilir. Yine geçmişteki kaybettiklerinizi aniden telafi edebilecek güzellikler hayatınıza dahil olabilir. Bu süreçte özellikle Venüs 8. evinizde ilerlediği için gerçekten sizi çok destekleyen ortaklar veya iş birliktelikleri yapabileceğiniz insanlar da karşınıza çıkacaktır. Ve bu bağın güçlenmesiyle beraber aslında bazı travmalarınızın da şifalanmaya başladığını hissedebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler alanında oldukça radikal bir sürece giriş yapıyorsunuz. Burada geleceğiniz, evliliğiniz, ortaklarınız, ilişki içerisindeki konumunuz, yeriniz veya bu ilişkinin mahiyetiyle alakalı bazı yüzleşmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim bu hafta itibariyle. Bu alanda özellikle yeni bir ilişkiye başlamak veya mevcut ilişkiyi dizayn etmek, güncellemek veya bu ilişki adına atılacak adımlarda yapılan görüşmelerde belki kurulan bağlantılarda Aslında ufak bir hamlenin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini fark etmek gibi detaylarda mevcut bununla beraber Venüs ve Uranüs arasında da çok güzel bir kontak olacak bu hafta bu etkileşime baktığımız zaman özellikle yeni bir ilişki yeni bir ortaklık sağlam bir birliktelik aniden gelişen Ortak bir amaç ve ülkü, ortak bir gaye ile aslında sizinle beraber ilerleyebilecek insanları hayatınıza dahil etmeye başladığınız bir süreç olabilir. Burada yeni bir dostluk da kurulabilir. Bununla beraber iş alanında sizin gelirlerinizi artırabilecek yeni bir ortaklık bağlantısının da kurulabileceğini söyleyebiliriz. Bu hafta eğer açılar görünüm alıyorsa sevgili yengeç burçları güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta özellikle hayat rutinleriniz, sağlığınız, çalışma arkadaşlarınız ve çalışma koşullarınızla alakalı büyük farkındalıklar yaşayacağınız bir hafta olacak. Burada e, özellikle... E, i̇nanmış olduğunuz konular ve bunların sizin hayat disiplininize ne şekilde sirayet ettiği gibi hususlarda e, bazı farkındalıklar yaşayacaksınız. E, sağlıkla alakalı bir sıkıntı varsa belki bir takım şeyleri gözden geçirmek gerekecek. Çalışma koşullarınız, hayat rutininiz, belki aşırı e, serkeş davrandığınız, aşırı tembel davrandığınız hususlar varsa yani hayatınızı organize etmek adına Bunlarla ilgili de yüzleşmeler yaşayabilirsiniz bu hafta itibariyle. Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşime baktığımız zaman ise aslında iş hayatıyla alakalı, kariyeriyle alakalı bir fırsat, bir şans bekleyen e, aslan burçları varsa bir iş teklifi alabilirler. Yapılan başvurular kabul edilebilir e, veya mevcut çalışma koşullarında bir takım iyileşmeler olabilir iş arkadaşlarıyla samimi diyaloglar içerisinde olabilir gibi etkileşimlerde mevcut gözükmekte. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta özellikle aşk hayatınızla alakalı önemli farkındalıklar yaşayacak gibi gözüküyorsunuz. Burada e, bugüne kadar belki de hissetmediğiniz duyguları hissettirecek, e, oldukça e, yoğun tutkuların yaşanacağı bir ilişki modellemesi söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Evet. Bu etkileşimle beraber aslında kendi karanlık yönünüzü de keşfedeceksiniz veya risk almış olduğunuz bir konu varsa bununla alakalı yüzleşmeler yaşayabilir veya yeniden risk alma arzusu içerisinde olabileceğiniz durumlarda yaşayabilirsiniz. Açıkçası biraz risk alma dürtünüzün aktif olacağını bu hafta söyleyebilirim. Bununla beraber Venüs ve Uranüs arasında güzel bir kontak var bu hafta. Aslında gerçekten birçoğunuz için sürpriz aşklar, tanışmalar aniden yanan kıvılcımlar söz konusu. tabii ki bu konu aşk olmayabilir. Çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Aynı zamanda yaratıcı projeler sanatsal faaliyetler sizi heyecanlandıracak yenilik lerde olabilir gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili Terazi burçları. Bu hafta özellikle aileniz, yuvanız, konfor alanınızla alakalı bazı durumlar ayyuka çıkacak gibi gözükmekte. Burada bilhassa ikili ilişkiler alanında evlilikle alakalı partneriniz, ebeveynleriniz, aile içerisindeki düzenle ilgili olarak bir kriz varsa veya uzun zamandır ihmal edilen bir süreç varsa bunlarla alakalı aslında ufak bir patlama süreci yaşanabilir. Yine bir taşınma gündemi, yer değişimi gündemi de bu hafta itibariyle mümkün olabilir gibi gözükmekte. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında da güzel bir kontak meydana gelecek. Demek ki bu aile içerisinde yaşanan krizli durum her neyse bunu iyileştirebilecek şifalı bir durumda aktive oluyor. Özellikle ev almak isteyenler e, kredi başvurusu kabul edilebilir veya e, aileden bir destek görebilir veya bir miras konusu çözüme kavuşabilir. Veyahut bunun çözüme kavuşacağına dair Birisinin sizi destekleyeceğine dair Bir umudunuz yeşerebilir bu hafta itibariyle Sevgili terazi burçları Yani aslında manevi anlamda Ve maddi anlamda desteklendiğinizi Fark edeceğiniz bir hafta olacak Yaşanmış olan krize rağmen Güzel bir hafta olsun diliyorum Sevgiler hoşçakalın Merhaba sevgili akrep burçları Bu hafta özellikle Bir takım kararlar almak zorunda kalacaksınız İş hayatınızla alakalı bazı görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar veya yaşanmış olan fikir ayrılıkları varsa bunlarla alakalı tartışmalar da ön plana çıkabilir gibi gözükmekte ve bu süreçten sonra sizde bir takım yeni kararlar almak zorunda olduğunuzu, e, belki bazı anlaşmalar ve görüşmeler yapmak zorunda olduğunuzu fark edeceksiniz. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında da güzel bir kontak var. Aslında e, bu krizde durumdan sonra, bu yaşanan sorundan sonra e, çok sürpriz haberler de alabilirsiniz. Bu e, Burada özellikle ortaklı girişimleriniz varsa yeni bir ortaklığa imza atmak, partneriniz veya eşinizin hayatında yaşanabilecek güzel gelişmeler ya da yeni bir ilişkiye yelken açmak gibi temalar noktasında oldukça şanslı etkileşimlerde olacaksınız. Sizinle beraber etkileşim kuran insanların parlak fikirleri ve vizyoner yanları aslında ne kadar şanslı olduğunuzu hissettirecek gibi gözükmekte sevgili akrep burçları. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta özellikle mali durumunuzla alakalı, parasal gündemlerinizle alakalı bir takım konular var. Burada aslında riskli yatırımlar, çok para kazanmaya çalışmak, belki bu mali konularla alakalı riskler almak eğiliminde olabilirsiniz. Burada yapacağınız hamlelerin uzun vadede büyük etkileri olacağını mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında da aslında güzel bir kontak var bu hafta itibariyle. Yani iş hayatınız kazançlarınız, mevcut işinizden elde etmiş olduğunuz düzenli gelir ve giderle alakalı sürpriz bir takım imkanlar karşınıza çıkabilir. Belki zam yapılabilir, belki çalışma koşullarınız iyileştirilebilir veya mevcut çalışma koşullarınızda daha çok değeri ve takdir hak ettiğinizi düşünüyorsanız bu değer ve takdirle ilintili olarak da hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz sürprizler karşınıza çıkabilir. Hayatınızı organize etmek adına kafanızın karışmış olduğu bir takım hususlar varsa bunlarla alakalı aslında aklınıza parlak fikirlerinde gelebileceği bir hafta gibi gözükmekte sevgili yerler güzel bir hafta olsun diliyorum sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili oğlak burçları bu hafta sizin için oldukça kritik ve önemli bir hafta özellikle hayatınızın birçok alanını gözden geçirdikten sonra kendinizle alakalı artık bazı riskleri alarak e, inisiyatif kullanmak durumunda kalacağınız bir etkileşim hakim. Burada belki aile içerisinde çıkan bir kriz, belki kendi güvenli ve konfor alanınızla alakalı hak ettiğinizi düşündüğünüz ama bir türlü sizinle beraber olmayan kendinizi ortaya koyabilmeniz için, kendi özel alanınızda kendiniz olabilmek için ...bazı riskleri almak durumunda kalacak ve büyük adımlar atmak mecburiyetinde hissedeceksiniz kendinizi. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında da bir üçgen açı oluşacak. Bu açıya baktığım zaman biraz daha kendinize bakmaya başladığınız, biraz daha kendinizi iyi hissettiğiniz aslında kendinize dönüp bakmaya başladığınız bir süreç söz konusu. Bu etkileşimin temas ettiği nokta ise aşk hayatınız belki de size kendinizi çok iyi hissettirecek yeni aşklar gündeme gelebilir bu süreçte. Aynı zamanda biraz eğlenmeye ve kendinizi iyi hissetmek, biraz daha heyecanlanmak, hayatın tadını çıkarmak adına bazı hamlelerde bulunacaksınız. Aslında bu hafta bir sorgulama haftası ve kendinize bakma haftası gibi gözüküyor sevgili oğlaklar. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta özellikle e, geçmişle alakalı konular tekrar değişebilir gibi gözüküyor. Belki geçmişten gelen birinden bir haber alabilirsiniz, rüyanızda görebilirsiniz, e, çevrenizle alakalı dedikodular, gizli konular, sırlar ortaya çıkabilir. Burada göstermiş olduğunuz reaksiyonun aşırı olmadığını emin olun ve kendinizle alakalı gizli bir şey paylaşırken abartmamaya gayret gösterin, yapamayacağınız, tutamayacağınız sözler vermeyin ve büyük taahhütlerin altına girmeyin diyebilirim. Ama aslında içsel anlamda büyük bir farkındalık oluşuyor bu hafta itibariyle. E, sezgileriniz çok aktif bir hale geliyor. Geçmişteki yaşananları neden yaşandığını, e, size ne öğrettiğini de kavramaya başladığınız bir hafta olacak gibi gözükmekte. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında çok güzel bir kontak var. Yani aileyle alakalı belki bir sorununuz var. Belki e, değişen koşullar, kendi evinizde, yuvanızda huzursuz hissetmekle alakalı çözümleyemediğiniz o içsel çatışmalarınızı bu hafta çözümlemeye başlayacaksınız. Kendi içinizdeki güzellikleri keşfetmeye başlayacaksınız. Aslında neyin neden yaşandığını ve sizin içinizdeki cevherin ne kadar kıymetli olduğunu fark ettirecek sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Geçmişle alakalı hesaplaşmalarda bu hafta sürprizleri getirebilir gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta özellikle geleceğiniz, hayalleriniz, umutlarınızla alakalı önemli kararlar alma eliminde olacaksınız. Dostlarınız ve arkadaşlarınızla alakalı önemli gelişmeler olabileceği gibi aynı zamanda onlarla bir araya gelmek, oturmak, sohbet etmek hatta belki de yüzleşmeler yaşayıp tartışmalar gerçekleştirmek gibi etkileşimler de var. Ama kendinizi doğru bir şekilde ifade ettiğinizden ve durumu abartıp abartmadığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında çok güzel bir kontak var. E, bu kontağa baktığımız zaman e, özellikle kendinizi değersiz hissettiğiniz, kriz çıkaran durum her neyse bunu konuşarak şifalandırabileceğiniz, belki çok güzel tanışmalar yaşayabileceğiniz, belki arkadaşlarınızın bu konuda sürpriz desteklerini göreceğiniz bir süreç hakim olabilir. Geleceğinize şekil vermek istiyorsunuz. Bu konuda belki aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir veya yakın çevrenizin yönlendirmesiyle beraber veyahut onların hayatında yaşanan değişimlerden almış olduğunuz rehberlikle aslında güzel umutlar ve hayaller yeşertmeye başlayacağınızı da ifade edebiliriz. Sevgili balık burçları güzel bir hafta olsun. Sevgiler hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Hepinize güzel sürprizlerin olduğu bir hafta diliyorum. Bu hafta yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsınız. Dediğim gibi Oğlak yeni ayı videomu dinlemeyi unutmayın ve Jüpiter koç transitine dair de e, videoyu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler Hoşçakalın.